Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizde tamamen eğitim için hazırlamış olduğum ProWatch proses izleme sistemini tanıtacağım. Bu sistemde Windows Form kullanıldı, SQL veri tabanı kullanıldı ve SD.NET Plus kütüphanesi kullanıldı. SD.NET kütüphanesi ile SQL veri tabanına veri transferi yapacağız ve proses izleme programından da bu verileri izlemiş olacağız. Şimdi bunun özellikleri, çok fazla özellik eklemedim buna. Şu anlık bir tane makinemiz var, izlenebilen. Ee, yönetici hedef belirleme yapabiliyor. Ee, operatör, tekniker veya teknisyen çağırabiliyor. Tekniker, arzayı kabul ediyor. Yani mesela şöyle operatör teknikeri çağırdı, teknikerin ekranına bildirim düşüyor. Kabul ederse e, arz başlamış başlamıyor ve otomatik olarak belirsiz duruşa düşüyor. Mesela bir şekilde, bir sebepten dolayı makine durduruldu ve bunun için herhangi bir şekilde ne elektriğine mekanik duruşu girilmedi. O zaman hemen belirsiz duruşa düşüyor makine. Şimdi e, admin panelinden yani yönetici panelinden bir girelim. Programımıza. Şimdi çalışıyor. Hedefimiz binmiş. Ben burada hedefimi 950 yapmak istiyorum. Tamam. Hedefim artık 950 oldu. Ondan sonra benim burada yani genel olarak e, ne oluyor ne bitiyor bunu izleyebilirim buradan. Kapatıyorum. Bunu da tekrar kapatıyorum. Şimdi bu sefer de operatör panelinden girelim. Girdik. Şu an makinemiz çalışıyor ama bir sorun çıktı. Geldim. Elektrik teknikeri çağır dedim. Elektrik kesintisi yazıyorum buraya. Tamam. Şu an bekleniyor. Herhangi bir şekilde üzerimi almadığım için bir süre belirtmiyor. Çünkü niye? Üzerimi aldığım andan itibaren başlayacak. Çıkıyorum tekrardan. Mekanik teknikenin sayfasına giriyorum. Bakın burada herhangi bir bildirim yok. Aynı şekilde elektrik arıza gözüküyor. Açıyorum bu sefer elektrik. Eloto. 1, 2, 3, 4. Geldim. Açtım. Arıza bildirim geldi. Dolun makinesi adlı makinede elektrik sintisi nedeniyle Arıza, operatör, namun kemal tarafından sisteme girilmiştir. Onaylıyor musunuz diyor. Evet dersem alacak üzerime. Hayır dersem almayacak. iptal edecek. Evet diyorum. Tekniker şifrem sicilim 12. Tamam. Artık tekniker gidişi yapıldı. Arıza burada belli oluyor. Çıkalım tekrardan. Yönetici olarak girdiğin zaman, yönetici de aynı şekilde benim burada ne işlem yapıldığını ve ne, niye durduğunu görebiliyor. Misal, benim şimdi işim bitti ve bundan çıkış yapacağım. Açtım burayı. E, i̇şim bitti benim. Ardının çözüldüğünü onaylıyor musunuz diyor. Evet diyorum makine artık çalışır vaziyette teslim ediliyor. Bir de mekanik için duruş başlatalım. Kayış koptu diyelim. Mekanik arada bekleniyor. Evet. Yine aynı bildirim geldi. Bu tarih mekanik 2000'e geldi. Tamam diyorum. Teknikar şifrem yine 12 olsun. Kayış koptu. Yine arıza e, bitti diyelim. Çözüldüğünü onaylıyorum. Evet. Çalışır şekilde teslim edildi. Şimdi bir de şuna bakalım. Bizim makinemiz çalışıyor. Makinemiz şu an burada çalışıyor. Ürünlerimiz gelsin yavaş yavaş. Hedefimiz 950 idi. Şu an 1 2 Üretilen miktar sayılıyor. Hemen gelelim tekrar başlata. Bu sefer yönetici panelinden girelim. Hedefini düşürelim biraz. Hedefimizi 50 ee, yapalım. Burada gözde görülü artışı görelim yani. Gördüğünüz gibi burada ürün geçtikçe, yani üretim yapıldıkça benim burada Üretim hedefimi olan yakınlığım artıyor. Bunun %100'ü şuralarda bir yerde oluyor. Bir de bundan belli bir kısmı 120'lik ekstra bir performans. Yani %120'ye kadar burada bir görüntülenme sağlayabiliyor. Anlık olarak değişiyor bunlar. Diyelim ki makine çalışıyor. Bir şey oldu. Operatör durdurdu. Durdurduğundan belirsiz duruşa geçiyor. Tekrar bağış dağıttığı zaman çalışı şekilde devam ediyor. Programımız şimdilik bu kadar. Herhangi bir ekstra özellik eklemedim. Ve mümkün olduğu kadar kodları tekrar etmeye çalıştım. Daha fazla tekrarla yani aslında istenmeyen bir şeydir bu. Spagetti kod denir buna. Ben mümkün olduğu kadar kodları tekrar etmeye çalıştım. Ki aşina aşinanız olsun bilmeyenler için. Ve işte kendisi yapmak isteyenler için de Farklı bir şekilde geliştirebilsin. Yani ben sadece bu kadar yaptım ama bu program çok daha fazla geliştirilebilir. Raporla yapılabilir? Daha sonradan bu duruşlar listelenip istenilen e, veriler değiştirilebilir. Ne bileyim, mesela işte operatör bir bilgi girişi yapıyor. Ekstradan tekniker bilgi girişi, tekniker teknisyen bilgi girişi yapılabilir. Yani e, bu daha çok fazla geliştirebilir bir proje olacak. İsterseniz yapabilirsiniz. Yani ne kadar çok öğrenirse sizin için o kadar iyi olacak. Programımız şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.